Kitap okumaya 14 yaşımda açlık ile başladım. 8. sınıfa gidiyordum ve o sene kitabın filmi çıkmıştı. Haliyle de epey konuşuluyordu. Ben de bu çok konuşulan kitabı merak ettim ve okumaya karar verdim. Açlık oyunları benim için hayatımda bir dönüm noktası oldu. Kitap okumaktan ne kadar zevk aldığımı ben bu kitapla fark ettim. Bu kitapla beraber hayatımın olmazsa olmaz bir parçasını keşfettim. Kitap okumak benim için o günden sonra vazgeçilmez oldu. Bugün hayatımın en büyük parçasını oluşturuyor kitaplar. Mesela yatmadan önce kitap okumazsam uyuyamıyorum. Ya da bir günümü kitap okumadan geçirirsem huzursuz oluyorum. Kitap okumak benim için bazen bir kaçış, bazense bir keşfediş oluyor. Kitaplarla beraber yeni dünyalar keşfediyorum. Yeni insanlar tanıyor, yeni duyguların peşinden koşuyorum. Kitaplar benim sığınığım oluyor, karakterler dostlarım. Asla yanlış hissetmiyorum. Ama anlatamıyorum da nasıl birisi olduğunu. Yalnızca düşünüyorum ki, Kitaplarda bir şeyler olmalı vazgeçemediğim. Çok sevdiğim bir kitapta yazar benden daha iyi anlatıyor. Bir kadının yanan bir evde kalmasına yol açtıklarına göre kitaplarda bir şeyler olmalı. Hayal edemeyeceğimiz bir şeyler. Orada bir şeyler olmalı. İnsan bir hiç uğruna kalmaz.